Adam atladı. At, Sana at, at. aşağımda adam varmış. Görüyor? Nerede hadi Öldüm abi. Şu canım yok. Tabii tabii. Ben adam aşağı burada. atladım yanlışlıkla. Burada burada. Kim ne burada bunu diyor? O adam yerle topmuş. Ne nedir bari? Çok ha. adam yok abi. Ne işte, ses? Ancak... Da... O da adam Bu da burada. Hayır adam benim de. Lan canıyor üstüne ondan bir şey mı? Allah benim canımı istiyor. Ölüm. Lan onu bacam bastı. Hesaplar abi. Nasıl oynuyorsun seni öğret. Adam fena oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu? Aa oh, vallahi fena aslında. Makine güzel. Nasıl oluyor? I got supplies. <gülüyor> tamam. var burada bak. <gülüyor> I, got <supplies. gülüyor> I got supplies. bu I got supplies. Bu hiç unutmamış. Ben hiçbir şey anlamadım. Anama vurmuş, ölüsü yok. Aman Allah Allah. Asım Bey geldi umarım. Uğal uçta bak. Allah sende. Ne bak abi ya bu seni. Ben yani seni arıyordum. 115 para çıktı adamla. Vallahi Oo, Hemen de paramı koydun abi. Ay Bu parayı kimin malı? Sana... <gülüyor> Kardeş abi, pişik evet. şey alacak mı abi? Ne yapacaksın parayı? Bana gerek mi? Ana. Ben para yatdım buraya, alım kullanım. 135 senin A abi, şey yap. <gülüyor> abi al, al senin Kardeş abi, abi. 165 para var, 35'in harcayacağı yüzüne pişik şey al, tamam mı abi? Nasıl gidiyor evet orada market yok abi nereye gidiyor ha <gülüyor> abi, abi olsa yolda araba gözüktü yok burada bak burada oluyor burada market location e gideceğiz ha burda yok abi burada mı em biliyor mu abi market location ayağa Eşek var mı? mı? eşi bulamadım kaçırmışlar eşek Eba patlattı var onu ya Biz baktık Abi şunun üstüne gülsem ben seni götüreyim ya Min, dans et abi dans et Güzel danslamıyor Dans et abi düşeceğim dans et Hayır, ada. bak, sen adam. Nasıl bak? Ne dersin bu bak, tabloya bak. Nasıl? Kalsıyor, kalsıyor. Dikkat. Uçağa şey kal ne? Bayi? Smart bayi şey kimse aldı. Bayi benim olmaz. Bizim bayi değil mi? Ben bunu bilmedim. şimdi, uçak düşüyor. Kardeş abi abi n'abıyo parayı Oooo Dur sana fırlamış yalı Abi fişek, Oo almış Adam Sana malzeme kartını bulsak mı ya 2 dakika ne görmüş Kardeş abi fişek geldi lan malzeme kartı aldı Bak bakayım abi içeriye girmişlerdi Bulmuşlardır Dur bakıyorum ben, ben İçeri girmişler, girmişler. Adamlar abi ne var ne yok almıştı? Çivisine kadar almışlar Açık mı orada? Yani abi çivisine kadar. Çokmuş adamlar. her şey almıştı? Seviye bir kask gerek var abi. Bir bomba var mı abi? Evet. <gülüyor> Tüm parana herabım. Hatta atırım biçim şey, parayı ver tamam öldürmüyorum canına bağışlayalım abi 4 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> parayı alırım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> efendim abi <gülüyor> O drone'u ayaklar O drone'u ben açım tamam. he benim için <gülüyor> Çalacak ki drone'u <gülüyor> Eymen saldır drone'una saldır çal Aha çerde çay şey bir yamurttular Yapsana <gülüyor> drone'u abi Drop drop Bak çerde bunu burası Hop doldun mü abi bu sana gelsin bak İşaretimde bak adam bir kişi daha var orada Eymen Arkadaşını tutuyor adam Uraştın mı ki? Neyse. Bak, şurada bak. İki tane. Burada, burada. Eee, Raş'a sen dövsün abi adamı. Ya girsen. mı Raş'a mı? Dur beraber oynarız. Serdarci abi'nin drop'unu çalayım da ben böyle. Ya bakalım. Drop'tuk. Oh, Serdar. Oh, her şeyini aldım. Oh. <gülüyor> ben gidiyorum adamlar hadi gel. Çalık çantasını ver abi. Adamlar kaçtı abi kaçtı. Lan nerede kaçıyorsunuz? Markçılar kaçıyor. Ooo buraya kaçtılar. Oha. Adamlar fena kaçtı vallahi. Bak Oraya da şunu. sesini doğru demek ki. Aa, adam bağırıyor. İnşallah arkadaşlar öyle girer bak. Aa, gidiyor bak. Canları bir, canlara bir. Harbi canlara girdi ya. Kaçtı gitti. Ya sizin de var ya onu canını vurayım mı bak. Azıcık olum adamlara ya. Abi tahliye geçiyor havamız inecekler abi Kardeş abi tahliye geliyor Baksana abi yukarıda ge Geçiyor görmüyorum Sola dola gitti Ne indilerse bunlar ne yapacağız Bakalım duralım oraya Acaba indiler mi Bir uçak geliyor. görüyor Bir uçak bu armutlar inmişti arabadan nerden ne uçarken kimseyi göremedim o uçma şeyleri boştu hadi şu tek gidiyodun bizim arabalar da burda araba da yıkayım nol alacağız ya? tamam burda burda araba mı ya biz bagiyi nereye koyduk ya? Dur şurada. Aa bizim bagi. Burada. Burada perdeydi. lazım aynen <Gülüyor> Gel çam. He yukarıya atayım bunu. <gülüyor> Baher <Bayağı> kaymasın Hafım abi de lan abi. Ben gidiyorum bu kadar sizi sürün ya. Hadi çabuk şey sen iyi sürün abi. Hadi sür. Al Dur abi. Ben nasıl geçeceğim? Ya araba Benim gözüm mü kör? Ben bunu be nasıl görmedim? Oyun köpek var abi versin arabaya bir baktık Kusura açın Sizde birinci hız var mı? Ney? Ne? Ya, yani. Oğuz arkadaş olsun abi Bendenkide işte ayır et Motora vurdum Ben eskiden gezerken fır motora vurayım değil Aha araba gidiyordun üstüne işte. Ate beraber gidiyor. Kaç kişi onlar? Görmüyor musun? En az iki. Adam yoldan gidiyor. Arabaya bak. Allah lan bu. Gel lan buraya. Bir <Gülüyor> saniye yaralım beni. Aa. İyi ya abi sen kalkayım. Ben hiç gireceğim. Hadi git. Aha! Aynen. Önümüzde! Marked location. Attı valla! Vur vur vur! Bombayın bir saat ederim, sizin, sizin, Hakkı, demir, dedim ha! Kızın şiddin nereye kalktı? Armut abi. I got supplies! Abi nasıl sürdün? I got supplies! alabeyin sen ben nasıl sürdüm diyom abi insan suan veriyo ben sürücam abi benzin bitiyo ne yapıcaz abi kivur aşırma ben giderim bu benzinle ya bırak bir kirli ya ben ne bir kirli var kadıç sen sende kaç kirli var 15'e herhalde of Bizi geçmiş. <gülüyor> evet. Aa lan, nereye lan? Alana geçeceğim diye başlıyor. Ana bu köpek balıksız çıkarmıyor, düştükler. Böyle araba mı olur? Köpek balı diye abi, böyle araba Köse araba abi. Abi yok ya bu. Ne <gülüyor> yaptın? Nerede aramadım? çatıda, çatıda adam var abi. Burada kim malı market var? Kim malı bir şeyler almalı. Ay ben ne yani var? Adam çakma satıyor. Ne var? Üç i̇şte kask, çanta. Oy. Oğlum bunlar bizi ara gördü lan? Oha! Adam da buraya girmiş. Hadi vururuz izle hop 3 hepsi. Oh. Adamlar açıkta vardı vursak benim kas gitti. Ne yap? marketten ağrısa bak cam basma direkt çık adamları sıkalım bir sprey atalım. Thank you. Çık. Ay yattı her oldu. Ay, kalkıyordu bir Binin canı çok az, binin canı çok az. az. Kaç param var? Markette 15'e 3 tane kas satılıyor, vital orada. Para varsa. bir var param derdi. var. <gülüyor> o seni şey. Aa ben atayım. Bana varmış. Git kas kal orada. 15'e satılıyor. Market location. Teşekkürler. Bayıldım chat'taki ne? O incesini. Ay onu da aldım. İkisi de öldü abi. Ölürüm, ölürüm. Eee aldın abi şurda, şurda bakar mı aldın var mı? Bunları bir kere bak havar alıyordu ama neyse gidelim yine de. İnşallah ölmeyiz. Hmm. Sağ tarafta diyorum abi adamları vardı galiba. Bunlar oraya bitsekti ama vurdular galiba. Buraya buradan çıkılıyor abi. Oradan çık oradan çıkamazsınız içeriden çıkacaksınız uçan kanadından. Aa dropu atarsın dropdan çıkarsın. MG'ye güç, MK bak. Aa MG, M24 var bir tanesi bunun. Bu yerine basın bundan ama. Uç rotaya bak adam nerede kalmış. Buna ne MG şey bilmiyordun abi, aynı silahları, olmuş, abi. aynı silahları almış abi. İkisinde de aynı silahlar var. He içeride gitsinize ya, oradan yenilmeye bak. İçeri gir içeri, eğme. Bak şu uçan kanadını at. Oradan duvar kenarını... Şuraya at duvar kenarını ne oluyor? Uçan kanadını at. Biraz uzaktan at, yakına girmiyor. Ha ah, orada. Buraya gel ama gel Buradan dene bak Gel Buraya at çıkardık abinin oluyo Kedisi nereye satıcam kedisini at At kediyi Tamam Buradan da şu duvar kenarından Tamamdır Okey bizim yedemiz adam geldi Ateş hedi var O şuradan Hadi hadi. Vuramalım Adam olup sağlam bu arada emin dört emin taşırmak çıkamadım abi gel gel sadıç abi buraya gel hop gel abi oraya mı attın Uçan kanadını at buraya at bak attığım yere elim olduğum yere at lan bak eee eğmen eğmen blokladısın ıh Abi sen niye çıkamıyorsun buraya? Aşağısına atma, yukarı at, yukarı at birazcık, biraz yukarı at abi. Uçan, uçan karnına atma, atma, atma. Ne varken onlar şimdi? Atar, mark to location, mark to location, at buraya tırman son, at buraya tırman. Hadi yapar of Ops, yaptı valla, adam oyuncu. Serdar bak, Tepeye gel. Armuta bak. Tepe de biri var. Burada da olmamak. var ya, bak Adam çıktı. Burada öldürüm var Serdar, şuna bak. Manzara da adamlar gelmiş. Ah. Ağabey şey göstermiyor ya Ya ne Adam al <gülüyor> <gülüyor> Bak dikkat edelim şey Neyi? Aracı aracı bu aracın çayırsa Yapabilecen inşallah Abi ana içeride <gülüyor> Ana <Araştırın> içeride <gülüyor> <Araştırın>. <gülüyor> Ares'i çirip soktun abi. Bak, bak, bak. Mark the location. var Aha yedi. <gülüyor> Arabadaki <gülüyor> adama M24. <gülüyor> şey kavradım droba Nasıl? Arkası var ama? Arka, arka sıkıyo arka... Bu arkadaşı var ya Sıktı adam arka sıkıyo iki tarafta kovsun Bu <Gülüyor> alan vaktum ben bayıldım. Ben aşağı atıyorum. Aşağı. aşağı Gelim buraya. Tas. Sizce gerek yok abi. <gülüyor> ben de eşek var ha. Thank you. Aldım para varmış. Şu marketten bir şey alayım. Ya ne yapılır. Ay Allah belanı istiyor ya. aşırı bana maşere gıcık olun. Sağdakini var ya gidip vuracağım şimdi. Mal olmalı ya. Sabahtan beri buraya spike gelecekler deniyorsunuz. Potatolu bot oğlum, ya. Ah salak ya hiç yakınız ki. Kusuyor orada sabahtan beri buraya deniyor. Sanki bin azdı. Zekası düşük. Işte. Ne beklersin? Alanı verdi karşıya. Gel. Adam kucağına verdi Allah'ını ya be Beleşkin çaldı Bak hala sıkıyor bak Biri zekalıyo bak Abi şurda Onu baygın da baygın çektim ha. O evin orada fenal fight var bu arada Besin de ya orada Kaç kişi orada Son Ulu. iki kişi Son iki ya, bir kişi burada bir kişi de şuradan bugle gidiyor Ben eve yaklaşıyorum Arabayı alıp gelsiniz eve sizde Dörümcek aile direkt Kardeş abi şarkı, gel gesin, gel sen de ben burdakini vurdu Son bir burada abi, Mark abi. De Son bir burada işaretinde bak Bak var orada arkasında Bekle. Bak şunu patlattım. Şuraya bak. Her şey açılsın ona bir. Evet. Evin içine girdim. Eve girdi olsun bomba attım. Deçiğim bu araba bomba azma yeri. Sabahtan biri var ya bak. Sabahtan biri çatıda şey tepeden sıkıyor yeri zekala. Kusucuya bak. Victory belongs bir, bir to abi. us.